Merhabalar 30 Ekim 2021 tarihinde Mars akrep burcu geçişi başlayacak Bu video içerisinde Mars'ın akrep burcu geçişinden aynı zamanda bu geçişte yükselen burçları bekleyen detaylardan bahsediyor olacağım çok kısaca. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar, desteklerini göstermek adına abone olurlarsa çok sevinirim. Aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi bakalım Mars'ın Akrep Burcu transitinde bizleri neler bekliyor? Öncelikle savaş, aksiyon, mücadele ve ihtiras gezegeni Mars. Bir müddettir terazi burcunda bulunmaktaydı. Mars'ın terazi burcu geçişi aslında hepimiz için oldukça sıkıntılı bir dönemdi. Çünkü Mars terazi burcunda zararlı bir konumda çalışıyor arkadaşlar terminolojik olarak baktığımızda. Dolayısıyla Mars'ın kendi fonksiyonunu yani mücadeleyi, savaşı, aksiyon almayı, cesaret göstermeyi ifade eden kavramların aslında bir terazi burcu şamasında oluşmaya başladığını ve bunun da tabii ki enerjilerin uyumsuzluğundan kaynaklı olarak Sıkıntı yarattığını söyleyebiliriz. Zaten Ekim ayı koç terazi aksında e, bizleri ikili ilişkileri anlamında özellikle ciddi anlamda salladı diyebiliriz. E, Mars e, klasik astrolojide baktığımız zaman koç ve akrep burcunun Ortak yönetici gezegenidir. Modern astrolojide tabii ki jenerasyon gezegenlerinin eklenmesiyle beraber e, Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni Plüto olarak kabul edilmekte. Dolayısıyla Mars'ın Akrep Burcu geçişi aslında oldukça güçlü bir konumdur. Biliyorsunuz e, Mars e, Akrep Burcu'nda 8. ev konuları hareketlendiriyor ve 8. ev oldukça güçlü. E, Değişik, egzantrik bir evdir arkadaşlar. Dönüşüm evidir, ölüm evidir. Ortaklaşa paralar evidir. Ekonominin ve başkalarının paralarının e, gündem konusu olduğu bir alandır. Dolayısıyla Mars'ın akrep burcu geçişiyle beraber bizim gündemimizde bu bağlamda değişecek. Yani e, bir şekilde aksiyon aldığımız alanlar borçlarımızı ödemek, ekonomimizi düzenlemek. E, bunun yanı sıra belki bir takım ameliyatlar, operasyonlar, cerrahi müdahaleler. Aynı zamanda... E, ortaklaşa gelir gider dengesini muhafaza altına almaya çalışmak ve birçoğumuz adına da aslında ciddi dönüşüm süreçleri, spiritüel uyanışlar, ruhsal uyanışlar, ruhsal farkındalıklar, belki gizli ilimler, gizli ilimlerle olan eee diyalogumuz gibi gündemler meşgul ediyor olacak zihnimizi. Mars aslında bizi harekete geçiren bir gezegendir. Tıpkı güneş gibi. Güneş de biliyorsunuz ki 23 Ekim tarihinde akrep burcu geçişine başlamıştı. Mars'ın ve güneşin akrep burcunda bulunması bu alanı hareketlendiriyor. Özellikle öncü burçların ciddi anlamda zorlandığı Ekim ayından sonra akrep burcu temaları Kasım ayında sabit burçları ciddi anlamda dönüştürücü etkileri Olacak gibi gözükmekte. Mars'ın bu geçişi 13 Aralık tarihine kadar Mars'ın yay burcu geçişine kadar devam ediyor olacak. Dolayısıyla ortalama 2 haftalık bir süre boyunca Mars'ın akrep burcundan geçişine şahitlik edeceğiz. Mars'ın koç burcundan sonra akrep burcunda bulunması aslında kendi fonksiyonunu, kendi gücünü en doğru şekilde yansıttığı bir alanda bulunduğunu gösteriyor. Her ne kadar akrep burcu tamaları bizleri biraz zorlayacak olsa da aslında aksiyon almakta zorlanmayacağımız dönüşürken, değişirken, hayatımızın artık kabuğunu şekillendirmeye başlarken her zamankinden daha fazla cesur olacağımız bir süreç olacaktır. Burada tabii ki... En yakınlarımızla bir takım sınavlar verebiliriz. Ee, en yakınlarımız, eşimiz, dostumuz, ailemiz, onlarla e, kurmuş olduğumuz, ortak geleceğimiz, bunlarla ilgili bir takım dönüşümlerden geçecek olan arkadaşlarımız olacaktır. Aynı zamanda bütçe dengesini sağlamak, borçları ödemek, ekonomik anlamda savaşı kazanabilmek ve aynı zamanda bir takım operasyonlar ve e, bıçak altına yatmak, gibi konuların da gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Tabii 8. ev aynı zamanda gizli konular, biraz daha derin konuları da sembolize ediyor. Bazı sırları da sembolize ediyor. Özellikle ikili ilişkilerde derin bağlantılar, derin kurulan ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, ilişkide derinleşebilmek birbirinin sırlarına veya birbirine tam anlamıyla bir tabiri caizse hakimiyet kurabilmek gibi konular da gündeme gelecektir. Akrep Burcu'nun doğal yapısı oldukça kıskanç, aslında zaman zaman şüpheci ve kuruntucudur. Dolayısıyla ilişkilerde biraz daha tutkunun yoğunlaşacağı, bununla beraber şüphelerin kıskançlığının da artacağı bir süreçten geçiyor olacağız. Bazı ilişkilerde bir takım sırlar ortaya çıkabilir. Akrep Burcu aynı zamanda dedektiflik, casusluk gibi temalarla da ilişkilendirilir. Bazı sırla, sırları açığa çıkarmak adına ilişkilerde bir takım adımlar atılabilir. Cinsellik çok fazla ön plana gelebilir. Ama bu cinsellik salt cinsellikten ziyade de daha derin birlikteliklerden oluşan cinselliktir. Bunun yanı sıra taktiklerin, ekonomik anlamda savaşların sizi en yakınınızda olup bir şekilde kart etmeye çalışan düşmanların mücadelesini vermek adına da aslında oldukça etkili olacaktır. Fiziksel gücümüzün de Mars Terazi burcu transitine nazaran daha güçlü olacağı bir sürece giriş yapmakta Kısacası aşkın tutkunun ihtirasın ve resleşmenin artacağı, aynı zamanda insanların birbirleri üzerindeki derinleşme arzusunun hat safhaya ulaşacağı bir süreçten geçiyor olacağız. Özellikle ikili ilişkilerde yüzeysel kalan, açıklanamayan, konuşulamayan bir takım konuların bu dönemde iyileştirilmesi ve şifalandırılması da mümkün olacaktır. Ekonomik anlamda dar boğazdan geçen kişilerin de bu duruma bir takım Çözüm yolları bulması adına da aslında oldukça faydalı olacaktır. Ciddi anlamda bizi dönüştürecek, değiştirecek, olaylara bakış tarzımızı etkileyecek bir transit olacağını söyleyebilirim. Peki Mars'ın Akrep Burcu geçişinde hangi gezegenlerle nasıl temaslar olacak? Çok kısaca buna da bakıyor olacağız. Esasında Mars'ın aktivasyonu daha çok Kasım ayından kendisini göstermeye başlayacak. 10 Kasım tarihinde Mars-Merkür kavuşumu meydana gelecek Akrep Burcu'nun 7 derecesinde. Burada biraz daha düşünmeden konuşma, hızlı hareket etme, hızlı aksiyon alma, yakın çevreyle ufak tefek tartışmalara yol açabilecek durumlarda bulunma gibi etkileşimler söz konusu. 10 Kasım tarihinde aynı zamanda Mars'ın Satürn'e karesi de olacak. Yani 10 Kasım tarihi biraz Mars'ın sert açılarının olduğu bir gün olabilir. Çok radikal kararlar almak ihtiyacı içerisinde hissedebiliriz ve biraz zorlanabiliriz gibi gözüküyor açıkçası. 13 Kasım tarihinde Mars'ın Uranüs'e sert bir kontak içerisinde bulunduğunu görüyoruz. Ee, bu süreç aslında 17 Kasım tarihine kadar da devam ediyor olacaktır. Ee, bunun yanı sıra baktığımız zaman Mars'ın transitlerini 29 Kasım tarihinde de e, Mars ve Neptün arasında güzel bir etkileşim olduğunu görüyoruz. Bu arada başlangıçta e, 15 günlük bir süreçten bahsettim. E, orada bir hata oldu. Tabii ki Aralık ayının e, 13'üne kadarki dönem elbette e, 15 günlük bir dönem olmuyor. arkadaşlar. Bu düzeltmeyi de Yapmış olayım. Ee, özür dilerim şimdiden. Evet e, yani Mars'ın aslında 6 Aralık tarihinde Plüton'la güzel bir açısı olduğunu görüyoruz. E, bu çok güçlü ve dönüştürücü bir etkileşim olacaktır. Özellikle toprak ve su grupları adına. E, 8 Aralık tarihinde Mars'ın Jüpiter'li bir kare görünümü var. E, özellikle sabit burçların son derecelerinin etkileneceği bir görünüm olacaktır. Ve e, bu haliyle 15 Aralık tarihinde de Mars e, güney ay düğümüyle kavuşacak e, bir derece yay burcunda. Bu tabii ki yay burcu transitinde ama e, Mars'ın akrep burcunun son e, dönemeçlerinde de bu kadarsel döngüyü yaşayacağız. Yani 10 Aralık tarihinden itibaren e, Mars kuzey ay düğümü karşıtlığı ve Mars güney ay düğümü kavuşumu etkisini yavaş yavaş hissediyor olacağız. Peki bakalım yükselen burçları Mars'ın akrep burcu transitinde neler bekliyor Ben hemen koç burcuyla başlıyorum buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın hemen koç burcuyla başlayalım Merhaba sevgili koç burçları, Mars'ın akrep burcu geçişi 8. evinizde etkili olacak. Bu geçişle beraber özellikle ekonomik anlamda e, hızlı bir sürece giriş yapabilirsiniz. Uranüs 2. E, evinizde burada ekonomik bir hareketlilik, e, bir para trafiği söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Özellikle bir yerlerden beklediğiniz toplu paralar alacaklar, e, miras ve tazminat gibi hak edişleriniz varsa... Bunlarla alakalı artık aksiyon almaya başlayabileceksiniz. Bunun yanı sıra tutkularınızın çok artacağı, eşiniz veya partneriniz belki de ortağınızla aranızdaki ilişkinin derinleşmesini isteyeceğiniz bir süreçte meydana gelecektir. Aynı zamanda operasyonlar adına da Mars'ın pozitif etkileşimde olduğu tarihler tercih edilebilir. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Mars'ın akrep burcu geçişi haritanızın 7. evinde etkili olacak. Bu özellikle ikili ilişkilerin ön plana çıkacağını gösteriyor. Partnerin oldukça aksiyonlu bir dönemine şahitlik edebilirsiniz. Zaman zaman agresif çıkışları da sizi biraz zorlayabilir. İlişkinin dinamiklerinin hızlanacağı bir süreç olacağını söyleyebilirim. Mevcutta ilişkisi devam edenler adına. Eğer bir ilişkisi olmayan boğa burçları beni dinliyorsa bu alanda bir hareketlilik gözlemleyebilirler. Aniden bir ilişki başlayabilir. Aniden bir ilişki sonlanabilir. Partnerin biraz dürtüsel tavırları sizi zorlayabilir gibi gözüküyor. Zaman zaman karşı karşıya kalsanız da aslında bir şekilde bu durumdan hoşnut olacağınızı da söyleyebilirim. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Mars'ın akrep burcu geçişi haritanızın 6. evinde etkili olacak. Özellikle sağlık alanında iş hayatınız ve günlük koşturmacalarınızda oldukça aktif bir sürece giriş yapıyorsunuz. Günlük koşturmacanız ve günlük telaşınız artabilir. İş yoğunluğunuz artabilir. Fiziksel olarak kendinizi daha hareketli hissedebilirsiniz. Daha çok fiziksel efor sarf edeceğiniz süreçler söz konusu olabilir. Belki birçoğunuz spora başlayabilirsiniz. Ve kendinizi oldukça zinde hissedeceksiniz. Ancak kendinizi çok fazla yormamanız da gerekiyor. Zaman zaman bağışıklığınızda bir bir takım dengesizlikler de oluşabilir. Bununla beraber yeni bir işe girmek, yeni bir girişimde bulunmak, kendinize bir yardımcı almak, işlerinizi kolaylaştırmak adına da bir takım fırsat ve olanaklar yakalayacak gibi gözüküyorsunuz. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları, Mars'ın Akrep burcu geçişi haritanızın beşinci evinde etkili olacak. Bu oldukça aksiyonlu bir süreci işaret etmekte. Güneş de hala hazırda burada. Aşk hayatınız hareketleniyor, tutkularınız alevleniyor. Gerçekten burada mevcut da ilişkisi devam eden yengeç burçlarının oldukça romantik tutkulu zamanlar geçireceklerini veya yalnız olan yengeç burçların ise hızlı bir ilişki başlangıcına dahil olabileceklerini söylemem herhalde çok da yanlış olmaz. Bunun yanı sıra aynı zamanda çocuklarınızla alakalı hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Bir takım projelere hızlıca adım atabilirsiniz, cesaret gösterebilirsiniz. Aslında küçük şanslar sizi bulacak ve bunların peşinden koşacak gibi bir haliniz var. Spekülatif yatırımlarla ilgili gündemleriniz de olabilir ve bunları takip etmekle de meşgul olabilirsiniz. Sevgili Yengeç Burçları güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları, Mars'ın akrep burcu geçişi 4. evinizde etkili olacak. Bu geçişle beraber ev, aile yaşantınızda bir hızlanma söz konusu olabilir. Güneş de burada bulunmakta. Dolayısıyla özellikle bebeğin figürleriyle alakalı gündemlerin zihninizi meşgul edeceğini görüyoruz. Birçoğumuz için yer değişikliği, ev almak, yatırım yapmak gibi konularda gündeme gelebilir. Aile içerisinde aksiyon almanız gerekebilir. Evle alakalı bir takım işlemlerle uğraşmanız gerekebilir. Zaman zaman aile iç gerilimin de yükseleceği bir süreç olabilir. Dikkatli olmakta fayda olacaktır. Ama gündeminiz daha çok kendi konfor alanınıza, ailenize ve ebeveynlerinize yöneliyor olacak. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları, Mars'ın Akrep Burcu geçişi haritanızın 3. evinde etkili olacak. Bu geçişle beraber özellikle yakın çevre ilişkilerinizin hızlanacağını söyleyebiliriz. Güneş de burada olacağı için çokça yakın çevrenizde diyalog halinde olacağınız, zihninizin çok meşgul olacağı bazı anlaşmalar, sözleşmeler, haberleşme trafiklerinin artacağı bir süreci işaret etmekte. Aynı zamanda çok fazla yollarda da zaman geçirebilirsiniz. Trafikte biraz daha dikkatli olmanız da Araç alımı satımı gibi konular aracınızla alakalı işlemlerde yine bu süreçte zihninizi meşgul edebilir gibi gözüküyor. Yakın çevreniz kardeşlerinizle alakalı konulara yönelik aksiyon alma eğiliminde de olabilirsiniz gibi. Onların hayatındaki hızlı gelişmeleri takip etmekte zorlanabilirsiniz. Sevgili Başak Burçları umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Ekim ayını atlattınız. Artık Kasım ayında biraz daha rahatsınız. Mars'ın akrep burcu geçişiyle beraber ikinci ev konularını hareketleniyor. Parasal giriş çıkışlar, harcamalar, kazançlar, sahip olduklarınız ve değer yargılarınız bu süreçte ön plana çıkıyor olacak. Evet, Mars'ın ikinci evinize geçmesiyle beraber özellikle para kazanma noktasında daha çok harekete geçmek ve bu konudaki motivasyonunuzu takip etmek isteyeceksiniz. Artık kazançlarımı artırmalıyım, kendime bir hedef belirlemeliyim diyebilirsiniz. Bu konuda da ciddi görüşmeler sağlayabilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba sevgili akrep burçları sizin zamanınız başlıyor. Güneş zaten burcunuzda. Mars'ın da burcunuza geçmesiyle beraber her zamankinden daha çok göz önündesiniz. Özellikle geçtiğimiz ay biraz içinize kapanmış olabilirsiniz. Biraz kendi iş dünyanıza çekilmiş olabilirsiniz. Şimdi ise aksiyon aldığınız, harekete geçtiğiniz, kendinizi cesurca ortaya koymaktan geri durmadığınız bir süreç başlayacak. Zaman zaman agresif çıkışlarınız olsa da aslında kendinizi çok net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Cesaret gösterilmesi gereken alanlarda e, ön planda bulunabilirsiniz, liderlik edebilirsiniz ve bir şekilde insanların dikkatini çekecek gibi gözüküyorsunuz. Umarım güzel değerlendirirsiniz bu süreci. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Mars'ın akrep burcu geçişi 12. evinizde etkili olacak. Biraz burada özellikle iç dünyanızda bir hareketlilik söz konusu. Bir şeyleri yapmayı çok isteyeceksiniz. Bunu planlayacaksınız, tasarlayacaksınız, hayal kuracaksınız belki ama eylemsel anlamda çok bir aksiyon alamayabilirsiniz bu süreçte. Daha çok fantezi aleminde kalabilir. Daha sonradan Aralık ayında özellikle aksiyona geçmek üzere. Ama çok fazla kafanızda dönen plan ve program olacağını söyleyebiliriz. Özellikle otorite figürleri, babanız, erkek kardeşiniz, hayatınızdaki önemli eril Figürlerle alakalı bazı yüzleşmeler yaşayabileceğiniz gibi zaman zaman uyku problemleri de çekebilirsiniz. Ancak bu dönemde sanki rüyalarınız oldukça ilginç olacak. Mutlaka rüyalarınızı not almanızı tavsiye edeceğim ki ilerleyen dönemlerde daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Güzel bir süreç olmasını diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları marsın akrep burcu geçişi haritanızın 11. evinde etkili olacak bu geçişle beraber özellikle sosyal çevreniz Kamusal alan, arkadaşlıklarınız ve kariyer gelirlerinizle alakalı bir hareketlilik söz konusu olacak. Yeni çevrelere girebilirsiniz, yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni dostluklar ve arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Kariyer gelirlerinizi artırmak, ünvan veya terfi değişikliği gibi gündemlere odaklanmak isteyecek gibi gözüküyorsunuz bu süreç itibariyle. Oldukça aktif bir süreç, girdiğiniz çevrelerden bir takım menfaatler de elde edebilirsiniz. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Mars'ın akrep burcu geçişi haritanızın 10. evinde haritanızın tepe noktasında ilerliyor olacak. Bu oldukça dikkat çekeceğiniz bir döneme işaret etmekte. Kariyer hedefleriniz, gelecek hedeflerinizle alakalı oldukça gözü kara ve cesur e, tavırlar takınabilirsiniz. Özellikle otoriteye baş kaldırmak, belki ebeveyn figürüne, belki patronlara, belki kurumsal kimliklere karşı baş kaldırmak ve e, hedeflerinin peşinden koşmak adına her zamankinden daha cesur olacaksınız. Zaman zaman üstlerinizle bazı atışmalar ve tartışmalar yaşasanız da aslında e, kendi geleceğinize giden yolların taşlarını da yavaş yavaş döşüyor olacaksınız. Güzel bir zaman dilimi olabilir. Cesur kararlar alabilirsiniz bu süreç itibariyle. Umarım Umarım en iyi biçimde değerlendirirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Mars'ın akrep burcu geçişi. Haritanızın 9. evinde etkili olacak. Bu geçişle beraber özellikle ufkunuzun çok açılacağı, maneviyata çok yöneleceğiniz ee, bir takım gizli ilimlere, spiritüel konulara eğilim göstereceğiniz bir süreç olabilir. Sanki yaşamınızın amacını, anlamını aramaya başlıyorsunuz. Anlam arayışı bu süreçte çok artacaktır. Birçok balık burcu için yurt dışı ile alakalı gündemler, hukuksal prosedürlerle alakalı gündemler de keza yine ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Yeni insanlarla tanışabilir, güzel kaynaklar elde edebilirsiniz, güzel bilgiler elde edebilirsiniz. Aynı zamanda eğitim hayatınız, özellikle lisans ve lisans üstü eğitim hayatınızla alakalı da Hızlı gelişmeler söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Sevgili balıklar güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Evet arkadaşlar Mars'ın akrep burcu transiti bu şekildeydi. Ee, umarım... Güzel ve keyifli bir dönem olur bizler için. Bir sonraki video neyle ilgili olsun? 2022 yorumlarını çekmeyi planlıyorum. Bunun yanı sıra ay düğümlerini çekmeyi planlıyorum. Ve tabii ki bir tutulmamız var biliyorsunuz Kasım ayında. Bunları da çekmeyi planlıyorum. Bunlardan hangisi önce gelsin isterseniz. Veya farklı bir video içeriği önerisi tavsiyeniz varsa yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusasöloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.